Dövbe izleyenler Türkiye'nin tafızlanan haber Şu karşınızdayız. Ben de Ömer Tarikmaz'la tarikhaber.com ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık 00.39'a kadar bu ekranlarda günün önüçkan gelişimleri sercimi paylaşacağısı verdim. Ana haber bülteni başlıyor. Sosyal medya kanallarımıza şöyle bir tanıtacak olursak. Sosyal klub'da yayındayız sosyal klub kanalımız Tarik Haber TV, Printers Tarik Haber, Elham Tarik Haber TV, eee, TikTok Tarik Haber TV, Facebook Tarık Haber, link edin Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram ve Tarık Haber, Twitter, At Yılmaz, Zedit, Graf. 73, 08, Youtube Tarık Haber, TV, Ömer Tarık, Yılmaz hesaplarıyla yayındayız değerli dostlar. Diğer sosyal medya kanallarımızda tanıcak olabilirsek bir kolay da yayındayız. Bir kolay kanalımız Tarık Haber. Ile bir kere ulaşabilirsiniz. Okcağınlı yayında yayındayız. Okcağınlı yayın kanalımız Tarık Haber TV bizlere ulaşabilirsiniz. Bir kere yayındayız. Silke kanalımız Tarık Haber TV bizlere ulaşabilirsiniz. İşte yayında TV kanalımız Star Haber gibi bizlere ulaşabilirsiniz değerli izleyenler. Twitter kanallarımızda yayınladığımız diğerlerde, sesli videolarda yayınladığımız hopperlara ne kadar kanal olayda yayındayız değerli izleyenler don olay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz ve ilk haberimize geçiyoruz Gerçekleri açıklamayacak Mansur Yavaş ve o isme canlı yayında sert sözler geldi. Benim partimden olması mahzun olduğu anlamına gelmezdi. Başkent Ankara'nın son günlerde bir numaralı gündemini Ankara Park oluşturuluyor. Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından bir aşramada eski belediye başkanı Melih Gökçek'ten geldi. Canlı yayına katılma talebine bulunan Gökçek, yayına bağlandıktan sonra Mansur Yavaş ve eski Belediye Başkanı Mustafa Tuna hakkında sert ifadeler kullandı. Melih Gökçek'ten canlı yayında sert sözler, benim partimden olması masum olduğu anlamına gelmez. Başkent Ankara'nın son günlerde bir numaralı gündemini Ankapark oluşturuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurup, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından bir açıklama da eski belediye başkanı Melih Gökçek'ten geldi. Canlı yayına katılma talebinde bulunan Gökçek yayına bağlandıktan sonra Mansur Yavaş ve eski belediye başkanı Mustafa Tuna hakkında sert ifadeler kullandı. Habertürk'te yayınlanan ve moderatörünü Serap Belet ile Kürşat Doğuz'un yaptığı olaylar ve görüşler programının Cumartesi günü yayınında Ankara park süreci ve yeni gelişmeler ele alındı. Tartışmacıların yorumlarının ardından eski belediye başkanı Melih Gökçek yayına bağlanıp cevap hakkını kullanmak istedi. Yayına bağlanan Gökçek, Mansur Yavaş'ı Anka Park'ı çalıştırmak istememekle suçlayıp canlı yayına davet etti. Eleştirilerine devam eden Gökçek eski belediye başkanı Mustafa Tuna içinde, onlar arkadaş, onlar yoldaş. Benim partimden olması onun masum olduğu anlamına gelmez. Burayı çalıştırmamak için Tuna ve Yavaş çaba gösteriyor ifadelerini kullandı. Gökçek'in konuşmalarından satır başları şu şekilde. An için vatandaş bana oy vermiştir. Mansur Yavaş burayı yok etmek için geldi. 801 milyon dolarlık dinozor diyorlar. Bu yalan. 33 dinozorun maliyeti 4 milyon 800 bin lira. Yavaş'ın ajansları var bunun üzerinden aldığı yapıyor. Dinozor da dinozor. Benim zamanımda sağlandı bunlar, şimdi görüyorum parçalamışlar. Bunu bilerek yaptılar. Benim zamanında sağlamdı. Mansur Yavaş'ın sorumluluğu yok diyorlar. Olur mu? Hırsızlık olmuş. Kim koruyordu buraları? Mansur Yavaş'ın güvenlik görevlileri kapıda duruyordu. Kimse giremiyordu içeri. Kim yaptırdı o zaman bunu? Mansur Yavaş buranın tahrip edilmesini istiyor. Gerçekleri açıklamayacak. Buranın ne olacağını halka soracakmış. Halka nasıl soracak? Nasıl bir anket yapacak? Kendisi ne isterse o sonucu çıkaracak. Gerçek sonuçları açıklamayacak. Madem öyle ver burayı Çevre Bakanlığına bakalım ne olacak. Mansur Yavaş burayı yok etmek için elinden geleni yapacak. Yavaş'ın buna yetkisi yok. Halka soracağım, yıkarım diyor. Senin yetkin yok buna. Bu mülk 29 yıl sonra çalışır durumda Atatürk Orman Çiftliği'ne verilmek zorundadır. Kimin yetkisi var peki? Tek etkili Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'dir ya da yüklendi. Onlar arkadaş, onlar yolda. Benim partimden olması onun masum olduğu anlamına gelmez. Burayı çalıştırmamak için Tuna ve yavaş çaba gösteriyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Görenler telefonları... Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 0, 0 kadar değerli dostlar ve geri haberimize geçiyoruz. Görenleri meraklandırdığı sosyal medyadan konuştuğu fotoğraf değerli izleyenler. Sosyal medya ülke genelinde gökyüzünde görülen ve sıra sıra, sıra hareket eden ışıkları konuşuyor. Görenlerin kısa sürede çarşınlık yaşadığı ve o anları kaydetmek için telefonlara sarıldığı olayın Elon Musk'a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi olduğu öğrenildi. Hecara yolu açan Starlink uyduları İstanbul'u semalarında da görüntülendi. İşte vatandaşların gökyüzünde gördüğü sıralı parlak cisimler ve Starlink uyduları ile ilgili detaylar. Görenler telefonlarına sarıldı. İstanbul'da şaşkınlık yaratan görüntü. Sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya ülke genelinde gökyüzünde görülen ve sıra sıra hareket eden ışıkları konuşuyor. Görenlerin kısa süreli şaşkınlık yaşadı ve o anları kaydetmek için telefonlarına sarıldığı olayın Elon Musk'a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi olduğu öğrenildi. Heyecana yol açan Starlink uyduları İstanbul semalarında da görüntülendi. İşte vatandaşların gökyüzünde gördüğü sıralı parlak cisimler ve Starlink uyduları ile ilgili detaylar. Sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan bir tanesi ülkenin dört bir yanında gökyüzünde görülen ve hareket eden ışıklar oldu. İstanbul semalarında akşam saatlerinde görülen sıralı parlak cisimler heyecana yol açtı. Ülke genelinde gökyüzünde görülen sıralı parlak cisimlerin Elon Musk'a ait Starlink uyduları olduğu öğrenildi. Dikkat çeken görüntüler Vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. İşte İstanbul'da görülen gökyüzündeki parlak cisimler ve Elon Musk'ın Starlink uyguları ile ilgili tüm merak edilenler. İlk başta bu ne? Kayıyor dedi. Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Starlink uydularını kuyruklu yıldız sandıklarını söyleyen MS biz arkadaşlarla oturup çekirdek yiyordu. Gökyüzünde parlayan ışıklar gördük. Kuyruklu yıldız zannettim. Daha sonra arkadaşlarla beraber telefona videosunu çektik. Starlink olduğunu bilmiyordum. İlk başta bu ne kayıyor falan dedi. Kuyruklu yıldız olduğunu düşünüyordu. Daha sonra Starlink olduğunu öğrendik dedi. Eskişehir'de de görüldü. Eskişehir'in Mihalı Çiçek ilçesine bağlı Yunus Emre mahallesinde gökyüzünde beliren ışık vatandaşlar tarafından merakla karşılandı. Elon Musk'a ait Starlink uygularının uzaya fırlatıldığından habersiz olan vatandaşlar durumu gizemli olarak karşılarken o anlar amatör kamera ile kayda alındı. Starlink uyguları nedir? Starlink, Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistemdir. SpaceX, Starlink uygularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyguluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor. Değil mi? Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Melik Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık e, 0039'a kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimizde geçiyoruz. Direkt eee xx specs x, e, x firması Starlink uydusunu havaya fırlattı ve, ve birçok şehrimizde de görüldü ve diğer haberimize geçiyoruz. Bakanlıklar harekete geçti. iki, iki asker ücreti geçmeyecek. Resmi gazetede de bu durum yayınlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle bakım hizmetleri kalite standartları ölçe ölç ölç ölçeklemesinde standart karşılama yüzdesi 50 ve üzeri olan ile eşebirlik belgesi bulunan merkezlere bakıma ihtiyacı olan her bir engelli bireyin her ay ilave teşvik verilecek. Resmi gazetede yayınlanan karara göre, her bir engelli birey için ödenen teşvik ücretlerinin toplamı hiçbir surette 2 net asgari ücret tutarını geçemeyecek. Haber. Haber. güncel. İki Bakanlıktan Ortak Çalışma. Resmi gazetede yayınlandı. 2 net asgari ücrete kadar teşvik verilecek. İki Bakanlıktan Ortak Çalışma. Resmi gazetede yayınlandı. İlki net asgari ücrete kadar teşvik verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenleme ile Bakım Hizmetleri Kalite Standartları, BDKS ölçeklemesinde standart karşılama yüzdesi 50 ve üzeri olan ile erişilebilirlik belgesi bulunan merkezlere, bakıma ihtiyacı olan her bir engelli birey için her ay ilave teşvik verilebilecek. Resmi gazetede yayınlanan karara göre her bir engelli birey için ödenen teşvik ücretlerinin toplamı hiçbir suretle iki net asgari ücret tutarını geçemeyecek. İki bakanlık tarafından hazırlanan engelli bireylere yönelik özel bakım merkezleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, resmi gazetede yayınlandı. Amaç bakım kalitesini artırmak. Buna göre... Merkezlerde bakılan engelli bireylere yönelik bakım kalitesinin daha fazla artırılması amacıyla çalıştırılması zorunlu personel sayısına ek olarak her 10 engelli birey için ilave bir personel çalıştırılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayınlanan BDKS ölçeklemesinde standart karşılama yüzdesi 50 ve üzeri olan ile erişilebilirlik belgesi bulunan merkezlere, bakıma ihtiyacı olan her bir engelli birey için her ay ilave teşvik verilebilecek. 2 net asgari ücrete kadar teşvik. Ayrıca yönetmelikte belirtilen personel çalıştırma koşulunu sağlayan merkezlerde koşulu sağladığı aya ilişkin bakıma ihtiyacı olan her bir engelli birey için ilave teşvikten yararlanabilecek. Merkezlere bakıma ihtiyacı olan her bir engelli birey için 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ek 7. maddesine göre ödenen bakım ile bu madde kapsamında ödenen teşvik ücretlerinin toplamı hiçbir suretle iki net asgari ücret tutarını geçemeyecek. Bununla ilgili gerekli düzenleme... Bakanlık tarafından yapılacak. Belediye için bir yıl süre. Özel bakım merkezlerine BHGS ölçeklemesine uyum sağlamak ve erişilebilirlik belgesi almak üzere yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl süre tanındı. Bu süreye kadar merkezlere ilave teşvik ödemesi verilebilecek. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık sıfır 39'a kadar bu ekranlarda izler dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Taraftar merakla bekliyordu. Fenerbahçe bitiriyor. Yıldız Vefa 2 yıldız Karıköy. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön elime turu ilk maçında. Tektaşbanatyon ve Dinamo Kiev ile sıfır sıfır berabere kalan Fenerbahçe. Serdar Aziz'in sakatlığıyla sarsılmıştı. Geçimli sezonu transfer eden Kim young un da Napoli'ye imza atmasa kesin gözüye bakılırken, Sardar stoper ihtiyacı doğmuştu. Fenerbahçe son verdiği liste dondurusunda Gustavo Henrikki'yi kadrosuna katmak üzere. Ayrıca Sardar hücum hattına da Martin Ojeda takviyesi geliyor. Spor, Spor, Diner Banci. Son dakika, Fenerbahçe 2 transferi birden bitiriyor. Gustavo Henrique ve Martin Ojeda adım adım Kadıköy'e. Son dakika, Fenerbahçe 2 transferi birden bitiriyor. Gustavo Henrique ve Martin Ojeda adım adım Kadıköy'e. Son dakika haberleri, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sakatlığıyla sarsılmıştı. Geçtiğimiz sezon transfer edilen Kim Jae'nin de Napoli'ye imza atmasına kesin gözüyle bakılırken, Sarı Lacivertli'de stoper ihtiyacı doğmuştu. Fenerbahçe, Jesus'un verdiği liste doğrultusunda Gustavo Lennui'yi kadrosuna katmak üzere. Ayrıca Sarı Lacivertli'lerden hücum hattına da Martin Ojeda takviyesi geliyor. Son dakika haberleri Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında sakatlanan Serdar Aziz'den kötü haber gelmiş ve oyuncunun son uyluk kasık bölgesinde 3 derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildiği açıklanmıştı. Sarı lacivertliler de Kim Minjain'in de satışı sonrası stoper transferi için kollar sıvandı. Fenerbahçe, savunma hattına Brezilya'dan bir transferi gerçekleştirmeye çok yakın. Brezilya basınının haberine göre, Sarı lacivertliler... Flamengo'dan Gustavo Henry'nin transferini bitirmek üzere. Son detaylar konuşuluyor. Fenerbahçeli yöneticilerin 29 yaşındaki futbolcunun temsilcileri ileri son detayları konuştuğu aktarıldı. Bon servisi 3 milyon euro. Sarı lacivertlilerin bu transfer için Flamengo'ya yaklaşık 3 milyon euro bon servis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Maç kadrosuna alınmadı. Gustavo Henry'nin, Flamengo'nun hava ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna alınmaması da transferin bittiği şeklinde yorumlandı. Martin Ojeda sürprizi. Ayrıca Fenerbahçe'nin Arjantin 1. Lig takımlarından Godoy Cruz forması diyen Martin Ojeda transferini bitirme noktasına getirdiği iddia edildi. Her iki kanatta da görev yapan Ojeda, 2021 22 sezonunda çıktığı 25 resmi maçta 9 gol 10 asistlik bir performans sergiledi. Geneme, sağlık kontrolünden geçecek. Öte yandan İtalyan basını da Kim Minjai'nin pazartesi günü Napoli için sağlık kontrollerinden geçeceğini öne sürdü. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fenerbahçe'de yeni transfer gönderiliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray. haber <gülüyor> bültenimiz devam ediyor. 00.39'a kadar bu ekranlardayız değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Konuşma parken dikkatini bir yazı çektiği Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Buraya enteresan bir şey yazmışlar dedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayısı'ya ziyaretindeki programlarına Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmayla devam ettiği, vatandaşlara hitap eden Erdoğan, seçimlere 10 ay kaldığını belirterek muhalefetin adayını açıklamasını eleştirdi. Temel atma töreninde gördüğü bir tankartta dikkat çeken Sayın Erdoğan, Buraya enteresan bir şey yazmışlar diyerek pankarta okudu. İşte Erdoğan'ın Kayseri ziyaretinde... Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı sırada gördüğü pankarta kayıtsız kalamadı. Buraya enteresan bir şey yazmışlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı sırada gördüğü pankarta kayıtsız kalamadı. Buraya enteresan bir şey yazmışlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri ziyaretindeki programlarına Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmayla devam etti. Vatandaşlara hitap eden Erdoğan seçimlere 10 ay kaldığını belirterek muhalefetin adayını açıklamamasını eleştirdi. Temel atma töreninde gördüğü bir pankarta diktat çeken Erdoğan, buraya enteresan bir şey yazmışlar diyerek pankartı okudu. İşte Erdoğan'ın Kayseri ziyaretinde yaptığı açıklamalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de işçilerle buluşmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti. Fabrika ve hızlı tren temellerinin açılışını yapan Erdoğan muhalefete de aday konusunda eleştirilerde bulundu. Erdoğan, aday Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamadılar. Diyorlar ki seçim tarihi belli olsun. Cumhur İttifakı'nın adayı da seçim tarihi de belli ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel atma töreni için bakanlara seslendiği anda gördüğü bir pankart ise ilgisini çekti. İşte detaylar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde. Bugün Kayseri'ye 54 milyar liralık müjdeyle geldik. Kayseri sağ olsun bize hep açık ara destek vermiştir. Biz de Kayseri'ye şükran borcumuzu yaptığımız eserlerle ödemeye çalışıyoruz. 20 milyon metrekarelik Erciyes Dağı'nın tapusunu yamuda barajı raylı sistemler işletmesini şehrimizin yönetimine devretmiştik. Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur. Eksikleri de bugünkü açılışta tamamlıyoruz. Birileri bugün yapacağımız açılışlara inanmayıp yalanla, ihtirayla işi sulandırmaya çalışacaktır. Bundan 19 yıl önce attığımız temellere birileri bıyık altından gülmüştür. 130 fabrikanın tamamı bugün hizmette olduğu gibi üzerine yüzlercesini yaptık. Şimdi de yeni organize sanayi bölgelerimizin müjdesini sizlerle paylaşıyoruz. Karşımda bu muhteşem katılımı görünce sizlerle ne kadar övünsem azdır. Bana sizler gibi bir millete hizmet etme şerefini lütfettiği için Rabbime hamdolsun. Son dakika, hiçbir şey pahalı değil diyerek CHP heyetine tepki göstermişti. Erdoğan'dan emekli kadının sözleriyle ilgili dikkat çeken açıklama. Muhalefete aday eleştirisi. Hala adaylarını açıklayamadılar. Kendi adaylarını belirleyemediler. Seçim tarihini açıklayın, adayımızı duyuralım diyorlar. Seçimde belli Cumhur İttifakının adayı da belli. Kendilerine güvenselerdi seçime kalmış 10 ay en azından adaylarını çıkarırlar. Ülkem adına üzülüyorum. Demokrasinin kalitesi için muhalefetin kalitesi de önemlidir. Pankarta dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan temel atma töreni için bakanlara seslendiği sırada konuşma yaptığı yerin arka tarafında asılan bir pankarta dikkat çekti. Buraya enteresan bir şey yazmışlar diyen Erdoğan, yedi güver yedili masa sana alız gelir büyük usta demişler. Bu büyük ustanın yanında sizler oldukça durmak yok yola devam ifadelerini kullandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kılıçları olundan lozan an... Bu haber <gülüyor> bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 00.39'a kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Dehşetebi babasını döverek öldürdü, değerli izleyenler. Aydın'ın Germencik ilçesinde korkunç bir aile vahşeti yaşandı. Baba ile oğul arasında yaşanan tartışmanın kavga ve sonrası iddiaya göre baba oğluna bıçak çekti. Bunun üzerine bu çıkan arbelere baba yere düştü, oğlu ise babasını tekme ve yumruklarla bayolttı. Sesleri duyan vatandaşlar ekipleri ihbarda bulunurken, babanın hayatını kaybettiği belendi. oğlu ise tutulandı. Babasını döverek öldürdü. Kan donduran vahşet, sesleri duyanlar. Aydın'ın Germencik ilçesinde korkunç bir aile vahşeti yaşandı. Baba ile oğlu arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası iddiaya göre baba oğluna bıçak çekti. Bunun üzerine çıkan arbedede baba yere düştü, oğlu ise babasını tekme ve yumruklarla bayılttı. Sesleri duyan vatandaşlar ekiplere ihbarda bulunurken babanın hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlu ise tutuklandı. Kan donduran olay, Aydın'ın Germencik ilçesindeki istasyon mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Fikret Tabakoğlu ile oğlu at arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kavga sırasında Tabakoğlu oğluna bıçak çekti. Vahşet ise bu andan sonra yaşandı. İşte detaylar. Tekme ve yumruk atarak bayıldı. Oğul at babasının elinden bıçağı almak için çabaladığı sırada Tabakoğlu yere düştü. Öfkesine hakim olamayan at yere düşen babasını tekme ve yumruklar atarak bayıldı. Kavga sesleri üzerine 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Babanın hayatını kaybettiği belirlendi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba Tabakoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan at emniyete götürülürken, Tabakoğlu'nun cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Tutuklandı. A.T.'nin gözaltına alınmasıyla birlikte Fikret Tabakoğlu'nun eşi de ifade işlemi için polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli at, ceza hakimliğince tutuklandı. İDLA, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sınır kapısında korkunç olay. Al haber bütenimiz devam ediyor. Yaklaşık 0.039 kadar değer dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Nur Şahin'i şok eden maç 8 gol son dakikalığına göre yeni sezon hazırlanan teknik direktör Nuri Şahin yönteminde Altyazı'nı sürdüren Fırat Port'ta Antalya Spor Port'ta oynadığı hazırlık maçında Vokum ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Alman temsilcisi Vokum'un 6-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Antalyaspor 2 26 Temmuz günü saat 14'te, Paderborn 07 ve 9 Temmuz Cumartesi günü ise saat 18'de Alman devi Borussia Dortmund ile karşılaştık. Antalyaspor hazırlık maçında dağıldı. Sezon hazırlıklarını teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde Almanya'da sürdüren Sportal Antalya Antalyaspor Bielefeld'de oynadığı hazırlık maçında Bochum ile karşı karşıya geldi. Mesela bakın. Alman temsilcisi çocuğunun 6-2 üstünlüğüyle sonuçlandı. Antalyaspor, 26 Temmuz Salı günü saat 14'de Paderborn 0-7 ve 30 Temmuz Cumartesi günü saat 18'de Alman devi Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Akdeniz ekibi Fraportal Antalyaspor, dün oynadığı antrenman maçında Hollanda temsilcisi Tente'yi 3 bin mağlup etmeyi başarmıştı. Teknik direktör Nur Şahin'in öğrencileri. Almanya Kampı'nın Bielefeld etabında Bundesliga ekiplerinden LFL Bochbu 1848 ile karşı karşıya geldi. Antalya Spor karşılaşmaya both Finn, Bünyam, Ömer, Uzias Hoyl, Güray, Soner, Fernando, Sinan, Redi, Hacha ve Luz Adriano ilk birbiri ile başladı. Mücadelik'in 16. dakikasında Borsam Gacha'nın attığı golle Fraportal Antalya Spor 1-0 öne geçerken, Mücadelenin 41. dakikasında Ulan Odetsin golüyle mücadeleye bir birlik eşitlik geldi. İlk yarının son dakikasında Bojgun'da bu kez Simon Zoller topu filelere gönderdi ve ilk 45 dakika ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Ajarık golle döndü. Karşılaşmanın ikinci yarısında Vf ile Bojgun 1848, 56 ve 58. dakikalarda takımı Hasanoyla iki gol atmayı başarırken, Antalya Spor'da oyuna ikinci yarıda dahil olan Hacı Ray 68. dakikada topu filelere göndererek skoru'ya getirdi. Maç sonucu 6-2. 75. dakikada Oseh tutup, 77. dakikada ise Horthang golleriyle skor 6-2 oldu. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında futbol sorumlusu Nuri Şahin, Floranus, Mehmedi, Gökdeniz, Rufuk, Larson, Hakan ve Veysel de şans verdi. Karşılaşma Alman ekibi VfL Bochum'in 62 üstünlüğüyle sona erdi. Antalya Spor, 26 Temmuz Salı günü saat 14:00 tepa derbini 07 ve 30 Temmuz Cumartesi günü saat 18'de Alman devi Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Acilaret, 3 yıllık sözleşme. Hala haber bültenimiz devam ediyor. Konuşuda peş peşe iki büyük deprem meydana geldi değerli izleyenler. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi İran, Hürmüz Hürmüzgan eyaletinde 2 dakika arayla 5.8 ve 5.7 büyüklüğüne iki deprem meydana geldiğini belirledi. Konuşuda peş peşe iki büyük deprem. 5.8 ve 5.7 ile sallandılar. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi İran'ın Urmüz'den eyalete 2 dakika arayla 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirdi. Türkiye'nin sınır komşularından İran'da 2 büyük deprem meydana geldi. Zâheran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada depremlerin İran'ın Urmüz'den eyaletine bağlı Bender Demir şehrinde yerel saatte 20.37 ve 20.58 ve 5.7 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi. Derinliği 10 ila 9 kilometre olarak açıklanan depremde şu ana kadar can veya mal kaybı açıklanmadı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tüm dünyadan Türkiye'ye peş peşe tebrik ve teşekkür mesajları. Kulat Oktay, Hümeyla Şahin ile evlendi. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 00.39'a kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Ekrem Karakaya'nın adı oraya yaşa yaşay yaşayacak değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de katıldığı Toplaşılış döneminde Develi'de yapılan hastane Konyaşehir Hastanesi'ne öldürülen Kayseri'li Doktor Ekrem Karakaya'nın ismini verilecek. Develi'de yapılan hastaneye Ekrem Karakaya'nın adı verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de katıldığı toplu açılış töreninde Develi'de yapılan hastaneye Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen Kayseri'li Doktor Ekrem Karakaya'nın isminin verileceğini açıkladı. Ekrem Karakaya Konya'da görev yaptığı hastanede vahşice öldürülmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Karakaya'nın memleketi Kayseri'de yaptığı konuşmada, Develi'de yapılan hastaneye Ekrem Karakaya'nın adının verileceğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Terdan yaptığı açıklamada, Develi'deki hastanemize menfur bir saldırıda hayatını kaybeden görev şehidimiz Doktor Ekrem Karakaya'nın ismini verdik. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin karşısında olduğumuzu tekrarlayarak Doktor Ekrem Karakaya kardeşimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. olundan Lozan Antlaşması açıklaması, eleştirenler, Türkiye'yi bilmiyor. Hemen ardından İlber Ortaylı sahneye çıktı. Borkut'un sözler. ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 0 kadar. Son hale şaşırtmıştı 3. Lig'e imza atıyor değerli izleyenler. Sezonda BU YANA Beklentilerin uzağında kalan Cem Yen Lenz ayrılığa, ayrılığa yanaşmamış ve konsolatorun sonuna kadar siyah beyaz takımına kalmıştı. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde kaptı dışı bırakıldıktan sonra takımdan ayrı çalışan Hollanda, Hollanda oyuncunun antrenmandaki görüntüleri futbol severler çok şaşırtmıştı. Jeremy Lens'in yeni adresi ise belli oldu. Lens'in tercihi Serie A C takımlarından, biz Pesaro'ya imza atacağı öne sürüldü. Son hali herkesi şaşırtmıştı. Beşiktaş'tan ayrılan Jeremy Lens, 3. ligi imza atıyor. Transfer haberleri, Beşiktaş'a geldiği 2017-18 sezonundan bu yana beklentilerin uzağında kalan Jeremain Lens, ayrılığa yanaşmamış ve kontratının sonuna kadar siyah-beyazlı takıma kalmıştı. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde kadro dışı bırakıldıktan sonra takımdan ayrı çalışan Hollandalı oyuncunun antrenmandaki görüntüleri futbol severleri çok şaşırtmıştı. Jeremain Lens'in yeni adresi ise belli oldu. Lens'in İtalya seri C takımlarından Lis Pesaro'ya imza atacağı öne sürüldü. Son dakika transfer haberleri, Beşiktaş'ın Sundarland'den önce bir 5 milyon euroya kiraladığı daha, daha sonra 4 milyon euroluk bonservisini aldığı Jeremain Lens'in geride bıraktığımız sezonun sonunda sözleşmesi sona erdi. Siyah-beyazlılarda ayrılığa yanaşmadığı için kadro dışı bırakılan Hollandalı futbolcu kontratının sona ermesinin ardından boşa çıktı. Maaşı çok konuşulmuştu. Beşiktaş kariyeri boyunca 102 resmi maça çıkan Jeremain Lens, 12 gol. 20 asistlik performans sergilemiş ve taraftarların beklentisinin oldukça altında kalmıştı. Hollandalı futbolcunun Beşiktaş'tan aldığı yüksek maaş uzun süre boyunca gündemdeki yerini korumuştu. Bon servisini eline almıştı. Süper Lig'de 2020-21 sezonunun devre arasında kara gümrüke kiralanan Jeremain lens siyah-beyazlı takımda süre bulamamış ve sözleşmesinin bitmesinin ardından Bon servisini eline aldı ve kulüp aramaya başladı. İtalya'dan sürpriz teklif. İtalyan basınının haberine göre İtalya Serie C 3. lig ekibimiz Pesaro, Almanya'nın Lens için harekete geçti. Haberde kulüp başkanının 34 yaşındaki futbolcuyla transfer için görüşmelere başladığı belirtildi. Profesyonel kariyerinde 503 maça çıkan Lens, 113 gol 123 asistlik bir performans sergiledi. Son hali şaşırtmıştı. Öte yandan kadro dışı bırakıldığı dönemde takımdan ayrı çalışan Nels'in göbekli görüntüsü taraftarlar tarafından tepki çekmişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Beşiktaş Olves'e farklı kaybetti. haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Günün videosunda bugün turistlerin masasına kondu. Yaptığı şey şaşkına çevirdiler izleyenler. Antalya Belette masaya konan karga turistlerin çantasından 100 dolar 100 euro çaldı. Güldüren anlar saniye saniye böyle görüntülerdi. Kargadan şoke eden hareket. Turistlerin çantasından 100 euro'yu böyle çaldı. Antalya Belek'te masaya konan karga, turistlerin çantasından 100 euro çaldı. Güldüren anlar saniye saniye böyle görüntülendi. Antalya Belek'te turizm merkezine gelen karga, turistlerin çantasına kondu. Gagası ile 100 euroyu çekip çıkaran karga, çaldığı parayla kaçmaya hazırlandı. Turistlerin çabası sonucunda, çaldığı 100 euroyu geri verdi. Turistler, karganın parayı çaldığı ve geri verdiği anları, cep telefonu kamerasıyla gülerek kaydetti. Bu video, Antalya hakkında adlı sosyal medya sayfasında yayınlandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Pişkinliğin bu kadarına da pez. Her şey gözü önünde oldu. Dünyanın izlediği törende sürpriz isim. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle duyurdu. İmzalar atılacak, dünyaya müjdeyi vereceğiz. Anahtar kelimeler. İlk yorumu sen yap. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Gizlilik politikası. Ana haber. Çalışanlar ve emekliler dikkat Ödemeler başlıyor. Haydi e-devlete değerli izleyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu aile destek programıyla ilgili detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla açıkladı. Türkiye'de destek programına çalışanlar ve emeklerinde de yapabileceğini belirten Bakan Yanık, ödemelerin mağdur başlayacağını söyledi ve haydi E-Devlet'e ifadeleriyle vatandaşlara çağrıda bulundu. Finans, finans, ekonomi. Ödemeler başlıyor. Haydi E-Devlet'e bakan yanık, sosyal medyadan duyurdu. Çalışanlar ve emekliler de başvurabilecek. Ödemeler başlıyor. Haydi E-Devlet'e bakan yanık, sosyal medyadan duyurdu. Çalışanlar ve emekliler de başvurabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Aile Destek Programı ile ilgili detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Türkiye Aile Destek Programı'na çalışanlar ve emeklilerin de başvuru yapabileceğini belirten Bakan Yanık, ödemelerin cuma günü başlayacağını söyledi ve Haydi E devlete ifadeleriyle vatandaşlara çağrıda bulundu. Aile destek programı ile ilgili detaylar belli oldu. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Çalışanların ve emeklilerin de başvurabileceği programla ilgili detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık aktardı. Bakan Yanık, açıklamasının sonunda Haydi e Devlet'e çağrısı da yaptı. İşte aile destek programı ile alakalı tüm merak edilenler. Aile destek programına çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek. Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor. Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamız Türkiye Aile Destek Programı'na çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek. Çalışanlarımız, genel şartları taşımaları ve halede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının birinden az olması koşuluyla, özel sektör çalışanları esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanlar faydalanabilecektir. Emeklilerimiz, genel şartları taşımaları ve halede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının bir az olması koşuluyla, Sosyal Sigortalar Kurumu Emeklileri Bakur Emeklileri Emekli Sandığı Emeklileri Sosyal Sigortalar Kurumu, Bakur ve Emekli Sandığı Emeklilerinin yetimleri faydalanabilecektir. Ayrıca Temmuz'da başvuru yapan vatandaşlarımız sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır. Ödemeler bu cuma başlıyor. Haydi Edevlet'e ifadelerini kullandı. DDA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 00.39'a kadar değerli dostlar. Bu son dakika bir haberimiz var efendim. Adana'da orman yangını meydana geldi. Ekipler de olaya ne sevk edildi. Adana'nın Kozan ilçesindeki Turgutlu mahallesinde bulunan orman alanında henüz belirlenmeyen nedenler bir yangın çıktı. İhbar üzerine Bölge Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayılar araziöz ile personel sevk edildi. Karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılan çalışan orman yangınında ekiplerin çalışmaları sürüyor. Adana'da orman yangını Ekiplerse Adana'nın Kozan ilçesindeki Turgutlu mahallesinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi. Karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangınında ekiplerin çalışmaları sürüyor. Adana'daki orman yangını Gece saatlerinde Kozan ilçesi Turgutlu mahallesindeki ormanda çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor. Leyli Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Görenleri müyaklandırdı. Sosyal... Ana haber ülkemiz devam ediyor yaklaşık 0039 Hemen ardından İlber Ortaylı sahneye çıktı. Lozan Anlaşması'nı eleştirenler sert sözler söyledi değerli izleyenler. CHP'nin başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu soru yaptığı açıklamalar Lozan Anlaşması'nı eleştirenlere tepki göstererek Lozan'ı eleştirenler var. Eleştirenler Türkiye'yi bilmiyor. Bu eleştiriler Türkiye'yi sevmiyorlar. Cumhuriyeti sevmiyorlar. Demokrasiyi sevmiyorlar. Bir mücadelenin nasıl diyebildiğini bilmek ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun ardından sahneye çıkan Profesör Doktor İlber Ortaylı mübadele konulu bir konferans gerçekleştirdi. Haber. Haber. Politika. Kılıçdaroğlu'ndan Lozan Hemen ardından İlber Ortaylı sahneye çıktı. Kılıçlarından Lozan Antlaşması açıklaması, eleştirenler, Türkiye'yi bilmiyor. Hemen ardından İlber Ortaylı sahneye çıktı. CDP Genel Başkanı Kemal Kılıçlaroğlu Bursa'da yaptığı açıklamada Lozan Antlaşması'nı eleştirenlere tepki göstererek, Lozan'ı eleştirenler var. Eleştirenler, Türkiye'yi bilmiyor. Bu eleştirenler Türkiye'yi sevmiyorlar. Cumhuriyeti sevmiyorlar. Demokrasiyi sevmiyorlar. Bir mücadelenin nasıl gerildiğini bilmiyorlar ifadelerini kullandı. Kılıçlaroğlu'nun ardından sahneye çıkan Profesör Doktor İlber Ortaylı, mücadele konulu bir konferans gerçekleştirdi. CDP Genel Başkanı Kemal Kılıçlaroğlu, bizim ülkemize değişik yerlerden gelen kardeşlerimiz var. Suriyeli göçmenlerimiz var. Afganlardan gelenler var. Size sözüm söz ırkçılık yapmadan bütün mültecileri kendi ülkelerine davulla zurnayla göndereceğim. Kendi ülkelerinde yaşayacaklar. Onların da birer insan olduğunu biliyorum. Onların da barış içinde, huzur içinde kendi ülkelerinde yaşamaları gerektiğini biliyorum dedi. Tek bir arzum var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak için Bursa'ya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP milletvekilleri ve belediye başkanları eşlik etti. Kılıçdaroğlu, İlk olarak Nilüfer ilçesinde sivil toplum kuruluşu, sivil toplum kuruluşu, temsilcileriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Ardından görüp stadyumuna gelen Kılıçlaroğlu, Lozan Antlaşması'nın 99. yılında Nilüfer Belediyesi tarafından organize edilen büyük mübadil buluşmasında, Rumeli ve Balkan Türkleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Kılıçlaroğlu, şundan herkesin emin olmasını isterim. Tek bir arzum var, bu ülkenin kalkınması. Tek bir arzum var, bu ülkenin büyümesi. Tek bir arzum var, bu ülkede hiç kimsenin ötekileştirilmemesi. Tek bir arzum var, bu ülkede hiç bir çocuğun yatağa aç girmemesi. Tek bir arzum var, bayrağı göklerde dalgalanan, itibarı olan, saygınlığı olan güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalkması. Tek bir arzum var, kadın erkek eşitliğinin sağlanması. Tek bir arzum var, Türkiye coğrafyasının barış içinde yaşaması. Tek bir arzun var sadece ülkemizde değil, bütün bölgemizde, dünyada barışın olması. Mustafa Kemal'in arzusu buydu. O bunun için mücadele etti. O savaş meydanlarının kahramanıydı. Ama savaş meydanlarından sonra barışın da kahramanı oldu. Barışı savundu her yerde. Çünkü savaşın bütün acımasızlığına yaşamı boyunca tanık olmuştur. Lozan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapu senedi. Lozan'ı eleştirenler var. Eleştirenler. Türkiye'yi bilmiyor. Lozan'ı eleştirenler var. Türkiye'yi sevmiyorlar onlar. Cumhuriyeti sevmiyorlar. Demokrasiyi sevmiyorlar. Bir mücadelenin nasıl verildiğini bilmiyorlar. Bu ülkede yoksulluk içinde mücadele verdik. Kanlarımızla mücadeleyi verdik. Dedelerimiz, babalarımız bu mücadeleyi verdi. Sizler de bu mücadelenin birer kahramanısınız. Şimdi hep beraber Türkiye'yi büyütme zamanı. Türkiye'yi geliştirme zamanı bunun mücadelesini vereceğiz Elbette ki bizim ülkemize değişik yerlerden gelen kardeşlerimiz var Suriye'li göçmenlerimiz var Afganlardan gelenler var size sözüm söz kırtçılık yapmadan bütün mültecileri kendi ülkelerine Davulla zurnayla göndereceğim kendi ülkelerinde yaşayacaklar onların da birer insan olduğunu biliyorum onların da barış içinde Huzur içinde kendi ülkelerinde yaşamaları gerektiğini biliyorum. O nedenle önce barışı sağlayacağız. Önce can güvenliklerini sağlayacağız. Yollarını, okullarını, reçlerini, hastanelerini yapacağız. İstihdam alanlarını yaratacağız. Kendi ülkelerinde onları da barış içinde yaşayacaklar. Biz kendi kültürümüzü korumak, kendi kültürümüzü yüceltmek isteriz dedi. Balkan göçmenlerinden istihdamındır. Lozan'ın bir bayram günü olmasını istediklerini belirten kılıçlar olup, size güveniyoruz. Size inanıyoruz. Güvenimizin kaynağı, inancımızın kaynağı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hemşehrisi olmanızdır. Yozan'ın bir bayram günü olmasını savunmak için gereğini yapmak için Bursa milletvekillerinin öncülüğünde bir kanun teklifi vereceğiz. Bütün Balkan göçmenlerinden de istilhamındır. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine geleceksiniz. Bize katılacaksınız. Oy vereceksiniz ve beraber yürüyeceğiz. Beraber mücadele edeceğiz. Bu mücadele hak mücadelesidir. Adalet mücadelesidir bu mücadele. Haksızlıkları sonlandırma mücadelesidir. Mustafa Kemal'in hemşehrisi olmak kolay değildir. Sıradan bir olay değildir Mustafa Kemal'in hemşehrisi olmak. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu hepiniz biliyorsunuz. Güçlü bir devlet olmak istiyoruz. İtibarlı bir devlet olmak istiyoruz. Saygın bir devlet olmak istiyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem olsun istiyoruz. Herkesin düşüncesine, herkesin kimliğine, herkesin inancına saygı duyulmasını istiyoruz. O zaman güçlü bir devlet olacağız, büyüyeceğiz. O zaman evlatlarımız bizimle ölünç duyacaklar. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Bu mücadeleyi yapacağız diye konuştu. Lozan'ı unutturmayacağız. Balkan göçmenlerini birlikte mücadele etmeye davet eden Kılıçdaroğlu birlikte mücadele ettiğimiz zaman, birlikte çalıştığımız zaman o zaman daha güçlü oluruz. Daha inançlı, daha kararlı oluruz. Mandayı reddettik biz. Yok olan bir Osmanlı'nın üzerine çağdaş, genç bir cumhuriyeti kurdu. Bunun senedi Lozan'dı. Lozan'ı unutturmayacağız. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. 99 yıl geçti. Büyüyen Türkiye'yi görmek istiyoruz. G20'den düşen bir Türkiye'yi değil, dünyada ilk ona giren bir Türkiye istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bu mücadeleyi vermek birlikte olur. Birlikte mücadele edersek kazanabiliriz. Evlerimizde rahat oturmak istiyorsak bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, parklarında, meydanlarında rahatlıkla gezmek, konuşmak istiyorsak demokrasiyi getirmek zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Birlikte mücadele etmek zorundayız. Gençlerin hapse girmesini istemiyorum. Düşüncesini ifade etti diye bir gencin. Gözaltına alınmasını, tutuklanmasını istemiyorum. Herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir Türkiye istiyorum. Mustafa Kemal'in ideali, demokrasiydi. Mustafa Kemal'in ideali, hak, hukuk ve adaletti şeklinde konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından sahneye çıkan Profesör Doktor İlber Ortaylı, mücadele konulu bir konferans gerçekleştirdi. Gelelim. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız Ekrem Karakaya'nın adı orada yaşayacak ee, ana haber şüküryenlerba bu e, borsa ise söyleyelim dolar e, 17,3 gün düşü, yükselişe kapattı altın 984 lira 99 kuruşta Euro 18,12'de düşüşte İstanbul Borsası Borsası ise günü 2.517 güne yükselişle kapattı değerli dostlar. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Hiçbir şey pahalı değil dedi tepkisi gündem olmuş. Dertoğan sürpriz görüşme yaptı teyze değerli izleyenler. CHP Genel Başkan Fark Öztürk Başkanlığındaki heyetin Elazığ'daki esnaf sertinde yanlarına gelen emekli bir kadının zamları zenginler yapıyor, Tayyip Erdoğan mı yapıyor diyerek tepki gösterdiği anlar gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki konuşmasında olsa olayla ilgili emekli memur hanım cevaplarını verdi, ibadelerini kullanmıştı. Son yaşanan gelişmeyle 74 yaşındaki Mevlüde Benderli oldu. Erdoğan ile telefonda görüştü. Haber Haber. Güncel. Hiçbir şey pahalı değil tepkisi gündem olmuştu. Emekli Mevlüde Benderli Olu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Hiçbir şey pahalı değil tepkisi gündem olmuştu. Emekli Mevlüde Benderli Olu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. CDP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Başkanlığındaki heyetin Elazığ'daki esnaf ziyaretinde yanlarına gelen emekli bir kadının zamları zenginler yapıyor. Talip Erdoğan mı yapıyor? diyerek tepki gösterdiği anlar gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki konuşmasında olayla ilgili emekli memur hanım cevaplarını verdiği ifadelerini kullanmıştı. Son yaşanan gelişmede, 74 yaşındaki Mevlü'de Benderlioğlu, Erdoğan ile telefonda görüştü. Çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunmak için Elazığ'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Öztrak ve beraberindeki heyet, kapalı çarşı ziyareti sırasında emekli bir teyze ile karşılaşmıştı. Heyet ile yaşlı teyze arasında ekonomik konusu açılınca Mevlü'de teyze heyete tepki göstermiş ve gündeme gelmişti. Emekli kadın, Fahit Öztrak ve yanındakilere, zamanında hastanede yatarken bir ilaç bulamıyordu. Şimdi işim 40 gündür hastanede yatıyor. Aynı beş yıldızlı otel gibi, yemeği, bakımı, her şeyi var. Niye ortalığı katıyorsunuz? Hiçbir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor. Mahsus yapıyorlar, biz emekliyiz. Allah'a şükür paramı bile artırıyorum. Zamları zenginler yapıyor. Tayyip Erdoğan mı yapıyor? Herkes Tayyip Erdoğan yapıyor diyor. Sen olsan ayağına sıkar mısın? Biz zamanında sigorta hastanelerinde ilaç kuyruğunda birbirimizin saçını yoluyorduk. Parmak sallayan çok, Türkiye'mizi yabancılara satmayın. Siz Türkiye'ye bakın dışarıya değil diye konuşmuştuk. Kısa sürede gündem olan bu konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kayseri'deki Femaş Metal Sanayi işçileriyle bir araya geldiği programdaki konuşmasında yaşanan bu diyalogla ilgili ifadeler kullanmıştı. Hiçbir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor diyerek CHP heyetine tepki gösterdi, zamları Tayyip Erdoğan mı yapıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli memur hanım cevaplarını verdi demişti. Yaşanan diyalogla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tüm mesainizi masa başı oyunlarına harcamak yerine Ankara'nın dışına çıkın. İşçinin, esnafın, iş adamının arasına karışın. İşte Elazığ'da karıştınız. Emekli memur hanım cevaplarını verdi. Ne dedi? Ben elimdeki torbayla gidiyorum, halimden memnunum. Siz içeriye cevap yetiştireceğinize dışarıya cevap yetiştirin demişti. Son dakika, hiçbir şey pahalı değil diyerek CHP heyetine tepki göstermişti. Erdoğan'dan emekli kadının sözleriyle ilgili dikkat çeken açıklama. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Siyaset gündeminde genişli yer bulan bu olayın ardından son olarak AK Parti Elazığ'ın milletvekili Zülfütoğlu'na, Mevlüt'e teyzeyi arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini sağladı. Yaklaşık 10 dakika süren ve samimi geçen sohbet ortamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlüt'e teyzenin halini hatırını sordu. Millet olarak Erdoğan bolluğu gördü. Mevlütte teyze ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a elazılığa gelen CHP heyetiyle karşılaşmasını anlattı ve millet olarak Erdoğan bollu gördük ifadelerini kullandı. Mevlütte teyze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a millete hizmet yolunda verdiği mücadelede yer ve yardımcısı olması için yüce Allah her daim dua ettiğini söyledi. İHADH. Ana sayfaya dönmek için. haber bültenimiz baş devam ediyor değerli dostlar yaklaşık sıfır. Erdoğan konuştuğu toplu töreninde kalabalığın arasında o fotoğraf göze çarptı değerli izleyenler. 2006 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de katıldığı bir toplu töreninde çayımızı demledik. Sizi de bekleriz. Pankara lise öğrencisi Pembe Betül Karasu'nun davetini kır kır kırmamış ve Karasu'nun evini ziyaret edip ailesiyle görüşmüştü. Bu görüşmeyen 6 yıl sonra Karasu. Yine Kayseri'de gerçekleşen toplu açılış töreninde alandaki yerini aldı. Karaso'nun önündeki fotoğraflar dikkat çekti. Çayımızı demledik. Sizi de bekleriz Cumhurbaşkanı Erdoğan davetini kırmamıştı. 6 yıl sonra, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de katıldığı bir toplu açılış töreninde çayımızı demledik. Sizi de bekleriz pankartı açan lise öğrencisi Pembe Betül Karasu'nun davetini kırmamış ve Karasu'nun evini ziyaret edip ailesiyle görüşmüştü. Bu görüşmeden 6 yıl sonra Karasu, yine Kayseri'de gerçekleşen toplu açılış töreninde alandaki yerini aldı. Karasu'nun elindeki da dikkat çekti. 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde lise öğrencisi Pembe Betül Karasu davan davamız, Bu yolda gönül verdik, çayımız demledik. ''Sizi de bekleriz'' pankartı açarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evine çaya davet etmişti. Programın ardından Karasu'nun davetini kırmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karasu'nun evini ziyaret ederek ailesiyle bir süre görüşmüştü. 6 yıl sonra yine alandaydı. 6 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'de yapacağı toplu açılış törenine katılan Karasu, Erdoğan ile çekindiği fotoğrafını açarak ön sıralardan yerini aldı. İlde A. Ana sayfaya dönmek için tıklayın. Adana'da orman yangını, ekipler sevk edildi, korkutan sözler, hazırlıklar başladı, tüm planlar devrede, Türkiye'nin... Değerli izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com'a haber biterinin sola geldik. Ee, daha fazla haber takip etmek istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Size i̇şte bize yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu.